Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda görüyorsunuz iki tane telefon bir tane de saatimiz var. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda biz GM22 Pro modelini sizler için incelemiştik. Bu incelemin ardından General Mobile'ın 22 ve 22 Plus cep telefonları da teste geldi. Test öncesinde bunları kutusundan çıkaralım dedik. Bir de sürpriz var GM Watch akıllı saat. Marka akıllı saat işine de giriyor. Daha önce biliyorsunuz kulaklıkları vardı General Mobile'ın. Şimdi ise bu akıllı saatle artık sektörde ben de varım diyor. Biliyorsunuz artık tüm markalar bir ekosistem kuruyor. Lafı fazla uzatmayın ve saatle açılışa başlayalım. Evet şimdi saatimizi şöyle kenarlarına açalım. Evet gördüğünüz gibi açıyoruz. Şöyle kenara kaldıralım. Şurada özellikleri var. Şöyle biraz daha kaldırayım. Sağlık verileri işliyor zaten. Nabız, nefes eğitimi varmış. Fiziksel egzersizler var. Uyku takibi var. Oksijen şevresi var. İşte burada da çeşitli teknik bilgiler yazıyor. Bence önemli olan IP68 suya ve toza dayanıklılık var. Bluetooth 5.1 var. 10 günlük de bir pil ömrümüz varmış. Bence pil ömrünün 10 gün olması iyi. Çok çabuk pil biten saatleri ben sevmiyorum. Açalım bu kutuyu. Şöyle poşetimizde aldık kutumuzu açtık. Bir tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi falan filan diye geldi. Bunları okumuyoruz zaten biliyorsunuz. Okumadan atıyoruz. Ve saat burada çıkartalım şöyle bakalım. Şöyle özellikleri yazıyor bakın. Şurada. Sağlık, egzersiz, nabız, uyku, nefes, oksijen falan diye böyle bir şeyimiz var. Yavaşça bunu çıkartıyoruz. Sesini de birazcık kapatalım. Evet gördüğünüz gibi çıkardık. Saat şık duruyor. Şöyle Silikon bir kayışımız var. Biraz sert bir kayış gibi geldi sanki bana. Çıkartalım bakalım. Şöyle açalım. Saat böyle. Güçlü bir görünüşü var onu söyleyeyim. Burada dönmüyor. Şöyle bir dairesel bir tuşumuz var şurada. Şöyle göstermiş olayım. Evet şu anda gösteriyorum sizlere. Görüyorsun bakın. Ama dönmüyor bu tuş. Bakalım. Evet dönmüyor. Sadece tıklama özelliği var muhtemelen. Açalım bakalım bir. Evet. Şu an açıldı. Canal Mobile yazısını gördük. Arkada algılayıcılar var. Şarj için muhtemelen bu. Şimdi ona da bakarız. İşte uygulama yüklememiz gerekiyor. Uygulamayı yükleyeceğiz biz. Uygulamayı yükler testlerine başlarız. Bu arada kutu içeriğini Biraz daha bakalım. Ne var kutuda başka? Şöyle bir şöyle göstereyim bunu da. Şöyle bir kontaktörü olan USB kablomuz var. Bu kabloyu kaybetmememiz gerekiyor. Kaybederseniz üzülürsünüz. Çünkü şarj etmek için başka bir şeyiniz yok. Şöyle mi takıyoruz? Yok. Şöyle takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde takarak şarj ediyoruz. Buna güzel bir incelememiz olacak. Başka bir şey yok kutuda. Kutu boş zaten. Bir kablosu çıkıyor. Bir de saatin kendisi çıkıyor. Şunları bir kenara kaldıralım testlerine başlayacağız dedik şimdi şöyle kenarda dursun bu saatimi şöyle ekranımıza da görmeye devam edelim gelelim cm22 modelin arkadaşlar şimdi biliyorsunuz üç tane model var ailede bu ailenin en küçük modeli şöyle özelliklerini göstermiş olayım Android 11 var diyor 6.52 inçlik HD plus bir ekranımız var 52 megapiksel süper piksel modu varmış 13 megapiksel Yapay zeka destekli bir kamera var ve 8 megapiksel, 13 megapiksel bu arada iki, ikili bir kamera var. VC ve VC muhtemelen biri makro, diğeri de geniş açı olması lazım diye tahmin ediyorum veya alan derinliği olabilir. Üçlü bir kamera var. 8 megapiksel ön kameramız var. MediaTek Helio A25 1.8 GHz yazmış bu. 3 GB RAM'imiz var. 32 GB da de depolama alanı diyor. Ya yani alan biraz bana küçük geldi onu söyleyeyim. Ya yani 32 GB bu devirde zaten 16 Yaklaşık 20 GB'nı falan uygulamalar, şunlar bunlar kaplayacak, geri kalıyor 10 GB, 2-3 tane fotoğraf video çekseniz, o da dolar o yüzden birazcık bu düşük geldi bana onu söyleyeyim. 5000 mAh bir pilimiz var ve fingerprint sensör varmış yani parmak izi okuyucu var ve yüz tanım özelliği olduğunu söylüyorlar. Çıkartalım kutudan bir bakalım, özelliklerini anlattık zaten. Bunlara da bir güzel detaylı bir incelememiz gelecek arkadaşlar. Bu böyle uygun fiyatlı bir model, fiyatı da 2400 TL civarında. Bunlar resmi rakamlar ama 3 aşağı 5 yukarı değişebiliyor. Yani daha uzun da bulabilirsiniz. Daha pahalısını da bulabilirsiniz. <gülüyor> onu söyleyeyim. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlardan var. Sonra şurada bir şey daha varmış. Onu görmemişim. Bir etiketimiz daha var. Onu da açtık. Evet. Kutumuz şu anda açılıyor. Hop açıldı gördüğünüz gibi. Kutuyu şöyle kaldıralım. Burada da aslında aynı şeylerin bir farklısı yazılmış. Water drop display diyor. Su damlası, işte ekrandan kameradan filan bahsetmiş, işlemci var, RAM var, pilden bahsetmiş falan. Aslında kutunun üzerinde yazdıklarının bir benzeri var. Çıkaralım kutudan. Şunu da açalım şöyle yavaşça. Evet, bunu da çıkardık. Telefon bu. Şöyle bir göstermiş olayım. Şimdi arkaya çevirelim. Arkada da görüyorsunuz. Dikkat arka kapak açılmaz. Yakpara diyor. Zorlamayın diyor. Evet. Üçlü kameramız burada duruyor. Bir iPhone dizilimi gibi var. Onu da söyleyeyim. Şöyle üçlü bir kamera dizilimi bu şekilde. Parmak izi sensörü de burada arka yüzde. Eski nesil telefonlardaki gibi bazen yan yüzde de koyuyorlar artık veya iyi bir orta seviye veya işte üst seviyesi artık biliyorsunuz ekranda oluyor. SIM kart yuvamız var bu tarafta. Bu tarafta güç açma kapama tuşumuz ve ses açma kapağımız var. Burada bir şey yok. Bu tarafa çevirelim. 3,5 mm kulaklık var. Tip C bağlantımız var. İşte telefon. Bu şekilde bir açalım bakalım ne gösterecek. Açılsın. Bu açılıken biz bir taraftan da diğer kutu yani kutunun içeriğine bir bakalım. Şunları çıkartalım. Bakalım kutuda başka ne var? Kılıf çıkıyor olması lazım ama bunda yok. Bu modelde kılıf yok bazen çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle bir adaptör var. Canan'ın mobile yazıyor üzerinde gördüğünüz gibi. Standart USB adaptörü. foto filan yazıyormuş. Şurada küçücük bir şekilde yazıyor ama 5 amper diyor. 7,5V falan diyor. Bakalım. Haa kulaklık var. Evet. 3,5 mm kulaklığımız var. Onu da şöyle göstermiş olayım. Standart kulaklık. Başka? Başka ne var? Bunu da açalım. USB kablosu muhtemelen. Evet Type-C USB bağlantı kablomuz var. Şunu da göstermiş alalım. Başka bir şey de yok kutuda. İşte başlayalım diyor. United States demeyelim tabii ki. Turkey diyelim. Türkçe diyelim. Türkiye diyelim ve başlat diyelim. İşte telefonda atlayalım. Sim kart şu an takılı değil üzerinde. Çevrim dışı kuralım. Devam edelim. Kurulum devam ediyor diyor. İleri diyelim. Daha fazla. Okey. Kabul et. Açalım bakalım hızlıca. Evet telefon açıldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Standart bir General Mobile telefonu. Gördüğünüz gibi burada özellikleri vesairesini görüyoruz. Bir giriş seviyesi bir telefon. Tabii ki söylediğim gibi 32 GB bence biraz az. Şimdi bunu da kenara kaldıralım. Şöyle. Bunu da kenara kaldırdık. Ve ailenin ortanca modelini kutudan çıkartalım. General Mobile GM22 Plus geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Bu arada telefonlarla ve saatle ilgili görüşlerinizi de mutlaka yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Pahalı geldi, ucuz geldi, şu oldu, bu oldu. Bu arada saatin fiyatı da 799 TL ama bu e, tavsiye edilen satış fiyatı normalde biraz daha ucuza da bulabilirsiniz belki onu da söyleymiş olalım. Şöyle bir çıkartalım. Poşetimizi açtık. Özelliklerine bakalım Android 11 diyor. 6.78 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. 48 megapiksellik, triple diyor kamera diyor, o triple kameranın ben şimdi size detaylarını vereceğim. 48, 5 ve 2 megapiksel olmak üzere, üçlü bir arka kamerada var. 8 megapiksel ön kameramız var, Mediatek Helio G80 işlemci kullanıyor. 4 GB RAM, yani 128 GB depolama, 128 olması iyi olmuş ve 6000 mAh, valla çok iyi. 6000 mAh pil var ve parmak izi okuyucu varmış, kutudan çıkartalım arkadaşı. Hop, telefon düştü bu arada. <gülüyor> evet, bunda da aynen GM22 modelinde olduğu gibi böyle özellikler yazan bir şey var. Burayı da açalım. E, Stikrımız, etiketimiz var. Evet, bunu da açtık. Arka yüzde de muhtemelen var. Evet, kapağı zorlamayın diyor. Sonra başımıza iş açmayın diyor. Bunu da açalım. Evet, bunu da açtık. Bu güzel bir beyaz rengi. Üçlü kamerayı görüyoruz. Parmak izi okuyucu burada. General Mobile yazımız. Burada yine aslında dizilim aynı. İşte güç açmak, güç tuşu, ses açma, kapama, SIM kart. Burada buraya bakalım. Burada ne var? Kulaklık girişimiz var 3.5 mm ve tip C bağlantımızın da burada olduğunu söyleyelim. Bunun dışında bunu da bir açalım. Bu açılıken de kutu içeriğindeki diğer öğlere bir göz atalım hızlıca. Ne var kutuda bakalım şurada. Bu açılırken Bunda şey var mı? Bunda da yok. Böyle bir işte ıvırı zıvırı şudur budur yazıları var. Bunu kenara atalım. 3.5 milimetrelik kulaklığımız var. Görüyoruz. Bunu da attık. USB kablomuz var. Standart USB kablomuz. Bunu da atalım. Şöyle bir adaptörümüz var ve e, bu arada açıldı telefonumuzda. Ona da bir göz atalım ve akabinde videomuzu kapatacağız arkadaşlar. Başlat diyoruz. Patla diyoruz çünkü sim kartımız yok. Çevrim dışı kur diyoruz. Devam diyoruz. E telefonumuz yine kuruldu. Daha hızlı bir telefon tabii ki. Ailenin ortancası bu. Bunu da detaylı bir inceleme çekeceğiz arkadaşlar. Bunun fiyatı ise 3250 TL civarında. Fiyatlar değişebiliyor bu arada. Farklı farklı fiyatları da piyasada bulabilirsiniz. 3250 liraya böyle bir telefon almış olacaksınız. Güzel bir kutu açılımı yaptık arkadaşlar. Ortalık da biraz dağıldı. Saatimiz var. CM22 modelimiz var ve CM22 Plus modelimiz var. Hepsininle ilgili detaylı incelemeler gelecek o gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı, sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı ve, ve arkadaşlar bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.